gelen var tam da arkamda silah var yapma gittim araya mı düşerdim ya uykarısı yukarısı var gittik araya düştük Beni görmedi ya. O da beni kim mi saklıyor şimdi? Benden zır çıkar mı? Ah be, kızır çıktı. can bas sercan bas sercan can içeceğimizi de içelim. Krug'a da bassalım. Canımızı fullleyelim. Yavaş ol şampiyon. Başka misafirimiz olur mu? Olmaz mı? Belli olmaz. Bekleyeceğiz mecbur. Biz bakalım birkaç loot yapalım içeride ya. Yok yapmayalım. Adam içeri girmiş. Aa bir dakika iki dakika var zaten sen bekle ya acarın yok zaten seni şu anda yeter <gülüyor> be, daha ne kas sıkacağız seni şu anda. Sakin sen orda sınırtın daha çıkamazsın bir dakika var Şuan biraz orada bekleyeceksin sen Ne var şu var şuanda sen Bir flash atılır. Hekte 30 saniye kaldı. İki tane flash alayım. Makam bir ne yapıyor? Zıp, zıp zıp zıp tava yok mu ya tavalayalım seni bir bakayım mikrofon var mı konuşacak mı hop vuru seni vurmayacağım ya kal şimdi sen burada vurmayacağım seni Haa baş hayat diyecek. Bunun taktiğini anladım ben Seni Seni gidi seni Alta var Rol tarafına doğru gidelim biz Gütme o tarafa doğru gelen olacaktır yani Biz şu an drift atıyoruz Bayağı kontrol kaybı kaybediyorum bu arabanın Arkamızda da rezon verdi. Tepeyi çıkalım, tepeden dan adamları. Oya çıktılar mı iş? Çıktılarsa adamlar. sonra da gire gire. küçük osman ah be bundan aşağıdakinden kurtulalım Ne tarafa geçmiştir şu anda da? O baginden <gülüyor> drop'a amele gelenler oluyor. Gelen var. etraf gözleri ardından droba doğru gidecekler. Büyük hata. Mesela boşuna binmemiz sadece şimdi. Harcamamalıydık, kadırdık. Başkası çatışıyor şu anda Aynen giden de var şu an onlara doğru. mesela sabit kalmayalım burada. Kaç? 500 metre var. Arabayla gidebiliriz şu an arabayı diyorum. Yürüyüyle gidelim. Kaç kişi var? 12 kişi kalmış şu anda. 3 tane grenadimiz var. Yeter şu an 3 tane bomba. Yalnız adam var mıdır? Olabilir de olmayabilir de. Ama botumuz var. Adam yok bot var şu anda. Ay neredesin ya? Nerelere girdi şu anda? Bayağı ses verdik şu an. Adam mı o? Duvarmış ya? Duvar adam sandık. Nereden sıktı bu? Tepeden sıktı sanırım ya. Görmedim şu an adamı. Nereden sıktığını. bülbül nerede? Uzakta tabii ki de. <Gülüyor> hani böyle bir şey yaparsın ki. Ben seni anlamadım senin Niye böyle bir şey yaptın? Kendisi bile bilmiyordur şu anda. Ben yani o taraftan atladım. Bombik Bombik Bombik Bombik Bu hiçbir adama gitmedi mi? Haydi bay bay